Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. ileride bilecekler. <gülüyor> Yine hayır ileri de bilecekler. eviye <gülüyor> de Biz yeryüzünü bir döşek Dağları da birer kazık yapmadık mı? ve Hal kutul Sizleri erkekli-dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. وَجَعَلْنَا Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de Geçimi te'nin zamanı kıldırdı. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. وَاَنْزَلْنَا مِنَا الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْفَتَّادًا Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdı. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتِمْ أَلْفَافًا Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. يَوْمَ Bu, sura üsürüleceği gün gerçekleşir, ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. İnne cehennem Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. LİBBAZİNE <gülüyor> لَا <gülüyor> يَذُلْقُونَ Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. إِلَّا <gülüyor> Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. ''Cezâen nifâqâ'' Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. ''Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ'' Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.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 ''Hadaiqa ve e'naba, ve ve ke'sen bi'haqa, la Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.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 İşte işte bu hak olan gündür Fatih bileyen kimse Rabbin'e ulaştıran bir yol tutar. İnna azrna kum adaban qadiba. Yıma yahu ulmar ma ve yikul kasir ya leytenik kurtur.